Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar Eylül 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili boğa burçları geçtiğimiz ay çok zorlandığınız deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Özellikle burcunuzda kavuşan Uranüs, Mars, Kuzey Ay düğümü, ve aslan kova aksının hareketlenmesiyle beraber hayatınızdaki kritik kararları almak mecburiyetinde kalmış. Her zamankinden çok daha sıra dışı ve özgür bakış açılarıyla süreçleri yönetmiş. Bazen de olduğundan agresif davranmış olabilirsiniz. Bu ay ise biraz daha dinleneceğiniz, biraz daha rahatlayacağınız, süreçleri hazmedeceğiniz bir ay olacak gibi gözükmekte. Ee, özellikle Merkür Retrosu ile beraber biraz daha durağan enerjilerde olacağımız ve kendimizi kendimizi Ekim-Kasım aylarındaki tutulmaları hazırlayacağımız bir ay olacak aslında Eylül ayı. Eylül ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar desteklerini sunmak adına abone olurlarsa çok mutlu olurum. Aynı zamanda zil tuşuna basıp bildirimleri açarlarsa... Yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olurlar. Ve aynı zamanda Temmuz sonundan beridir yaşadıklarınız yorumlarda bana aktarırsanız yine çok mutlu olacağım. Bunları e, teker teker okuyacağım. E, uygun bir süreçte işte inşallah ve yanıtlamaya gayret göstereceğim. Evet bu hatırlatmayı yaptıktan sonra Eylül ayı yorumlarına bir göz atalım. 5 Eylül tarihinde Venüs'ün Başak Burcu geçişi başlıyor sevgili boğa burçlarım. Bu geçiş özellikle Aşk hayatınızda bir hareketlilik oluşturacaktır. Ee, özellikle sizi daha mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz çocuklarınızla alakalı güzel gelişmeler olabileceği gibi yaratıcı faaliyetleriniz. Planlarınız, belki spekülatif yatırımlarınız, aynı zamanda aşk hayatınızla alakalı sürprizler sizi mutlu edecek. Gelişmeler hakim olacak gibi gözükmekte. Burada zaten Venüs 5. evde ilerlerken biraz flörtöz olabilirsiniz. Romantizm hat safı da olabilir. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir süreç aktif olmaya başlayacak gibi gözükmekte. 10 Eylül'e geldiğimizde Merkür Retrosu başlıyor. Merkür 8 derece terazi burcunda. Retro harekete başlayacak. Ee, burada tabii ki bu retronun bir kısmını terazi burcunda kalan kısmını ise başak burcunda deneyimliyor olacağız. Ama artık ay sonuna kadar merkürün retro olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Merkür'ün yani konularda yeni adımlar atmamaya gayret gösterelim. Ancak eskiden atılmış adımlar varsa bunları toparlamak, geliştirmek, büyütmek ve güzelleştirmek adına değerlendirilebilir bir süreç olduğunu da söylemek mümkün. Bu etkileşim 6. evinizde başlayacak sevgili boğa burçları. Özellikle günlük hayatınız, iş hayatınız, sağlığınızla alakalı konularda bir takım düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Hayatınızı oturup organize etmeniz gerekebilir. İş hayatınızla alakalı problemler varsa, hasır alt etmiş olduğunuz sorunlar varsa, gündelik rutinlerinize dair bir takım eksiklikler varsa bunları geliştirmek adına önemli bir süreç olacaktır bu Merkür Retrosu. Sağlığınızı gözden geçirmeniz, belki bir check-up sürecinden geçmeniz adına da yine değerli. Ancak bir işi bırakıp yeni bir işe başlamak, yeni bir hayat yoluna doğru adım atmak, yeni bir rutin benimsemek adına çok da uygun olmayacaktır. Geçmişte başlatılan girişimler sürdürülebilir bu süreçte. 10 Eylül'e geldiğimizde balık burcunda bir dolunay var. Bu dolunay 17 derece balık burcunda meydana gelecek ve sizin haritanızın 11. evinde etkili olacak. Sevgili boğa burçları, aynı zamanda Neptünyen bir dolunaydan bahsediyoruz ki Uzun zamandır Neptün'de retro pozisyonda biliyorsunuz Eylül ayı zaten retrolar ayı olacak. 11. evinize meydana gelen bu dolunay artık sizin gelecek hayalleriniz, hedefleriniz, amaçlarınız, niyetleriniz noktasında sizi biraz kenara çekiyor. Ne istiyorsunuz? Gerçekten önünüzdeki yolu görebiliyor musunuz? Ne yöne doğru ilerlemek istiyorsunuz? İşte bunlarla alakalı bir yüzleşme yaşatabilir size. Dostluklar ve arkadaşlıklar bir takım sınavlardan geçebilir. Bazı dostların olduğu gibi olmadığı gerçeğini, göründüğü gibi olmadığı gerçeğini gözlemleyebileceğiniz gibi aynı zamanda hedefleriniz, hayalleriniz noktasında da ne istediğinizi artık netliğe kavuşturmak isteyeceksiniz. Çünkü hedeflerinize ulaşmak için belirsizliği çok da yer olmadığını fark etmeye başlıyorsunuz. Kariyer gelirlerinizle alakalı mevcut unvanınızla alakalı belirsizlikler varsa bunları da artık netliğe kavuşturmak ihtiyacı içerisinde olacaksınız. Gökyüzünde büyük bir uçurtma açık kalıbı oluşuyor. Özellikle bu dolunayın tam karşısında tabii ki Neptün güneş karşıtlığı gerçek ve hayalin arasındaki köprüyü kurmayı sağlayacak olsa da dolunaya destek olan Uranüs ve Plüto da var. Burada zaten Uranüs de Plüto da retro Neptün de retro biliyorsunuz. Çok kadersel bir süreç aslında Eylül ayı. Buradaki Dolunay etkisiyle beraber sizin haritanızda sizin farklı yaklaşımlarınız, farklı düşünce yapınız, olaylara karşı geliştirmiş olduğunuz tutumla alakalı bir farkındalık oluşacak. İnançlarınız değişiyor, hayat görüşünüz, hayat felsefeniz değişiyor sevgili boğa burçları. Artık güncelleme geliyor size ve olaylara karşı farklı yaklaşımlar sergiliyorsunuz. Eylül ayında devam ettiğimizde 16 ve 17 Eylül tarihleri dikkat çekiyor. Özellikle 16 Eylül'de Venüs, Mars karesi ve 17 Eylül tarihinde ise Güneş-Neptün karşıtlığı aktif oluyor. Venüs 14 derece başak burcundayken Mars 14 derece İkizler burcunda bulunacak. Güneş 23 derece başak burcundayken Neptün de 23 derece balık burcunda bulunacak. Görüldüğü üzere aslında Başak Burcu temalarının yoğun bir şekilde çalıştığı bir süreç ve sizin haritanızda beşinci ev e, aktif hale gelmeye başlıyor. Burada aşk hayatınızla alakalı hayattan tat almak, keyif almak, mutlu olmak, çocuklarınızla alakalı gelişmeler, e, sizi mutlu eden şeyler, projeler, tasarımlar, hobiler, sanatsal faaliyetler noktasında bir belirsizlik, bir gerilim hali söz konusu olabilir. Özellikle öz değerle alakalı, kendi değerinizi keşfetmekle alakalı bir sıkıntı yaşanabilir. İlişkilerde tutkunun daha çok ön plana çıktığı ancak değersizlik duygusunun da beraberinde geldiği veya kafanızın karışık olduğu hedefleriniz noktasında, hayalleriniz noktasında doğru yerde olup olmadığınızı düşündüğünüz bir süreç olacak gibi gözüküyor. E, tabii ki bunlar geçici etkiler. Özellikle 19 Eylül sonrası enerjiler biraz daha e, ılımlı bir hale gelmeye başlayacak yine benzer alan tetiklenmekte. 19 Eylül tarihinde güneş Plüto üçgeni ve 20 Eylül tarihinde Venüs-Uranüs üçgeni kesinleşecek. Güneş 26 derece başak burcundayken Pluto 26 derece Boğ oğlak burcunda Venüs 18 derece başak burcundayken Uranüs de 18 derece boğa burcunda bulunacak. Yani 16 Eylül 17 Eylül tarihlerinde yaşamış olduğunuz sıkıntıların farklı bir kanaldan farklı bir şekilde şifalanması ve iyileşmesi söz konusu olacak gibi gözükmekte. 23 Eylül'e geldiğimizde Güneş'in terazi burcu geçişi başlıyor. Güneş önümüzdeki bir ay boyunca terazi burcunda ve sizin haritanızın 6. evinde etkili olacak. İşte artık hayatınızı belli bir rutine, belli bir düzene koymak adına... E Odaklanacaksınız, ee, Özellikle hayatınızı organize etmek, sağlığınız, iş hayatınız her zamankinden daha fazla önemli olacak. Çalışma koşullarınız, günlük hayatınızdaki temponuz ve görev paylaşımınız, organizasyon kabiliyetleriniz ile bu süreçte önümüzdeki bir aylık süreç itibariyle önemli olmaya başlayacak. 24 Eylül tarihine geldiğimizde Venüs-Neptün karşıtlığı kesinleşiyor. Venüs 23 derece başak burcundayken, Neptün de 23 derece balık burcunda bulunacak. Yine 5. ev, 11. ev aksı. Hayaller, hedefler, hayatlar, gerçekler. İşte bunlarla alakalı özellikle aşk hayatınız ve maddi konularla erintil olarak biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Hedefleriniz, beklentileriniz gerçeği yansıtmadığı gibi algılarınızla alakalı da sorun ve sıkıntılar olabilir sevgili boğa burçları. Bu bağlamda çok sert ve keskin kararlar almamaya çalışın. Yanlış anlaşılmalara açıksınız, yanlış anlamalara açıksınız. Kafanız biraz karışık ancak artık yavaş yavaş yeni bir rotaya doğru ilerliyor olacaksınız. Zaten tutulmalar döngüsüyle beraber Eylül ayında biraz daha sabırlı olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, 26 Eylül'de Terazi Burcu'nda bir yeni ay var. İki derece Terazi Burcu'nda meydana gelecek ve Retro Merkür'le de kavuşumda bu yeni ay. E, bu yeni ayın haritanıza olan etkisine bakacak olursak özellikle 6. ev konularında. Yani geçmişte kalan bir konunun yeniden gündeme gelmesi. Belki eski işinizle alakalı bir konu. Belki eski iş arkadaşlarınızla alakalı. Belki sağlığınızla alakalı. Belki yeni bir rutin, yeni bir düzen oluşturmakla alakalı eskide kalan bir konunun yeniden gündeme gelmesi. Ancak Burada tam karşıda e, Jüpiter olduğu için özellikle 12. ve 6. ev aksı hareketlendiği için e, sezgilerini sizi yanıltabilir. Büyük kayıplar verebilirsiniz. Çok abartılı tutumlardan uzak durmakta fayda olacaktır. Sağlığınıza ekstra hassasiyet göstermeniz gereken bir süreçtesiniz. Özellikle iş hayatınızda beraber çalıştığınız kişilerle alakalı bir takım gizli düşmanlıklar olabilir. E, çok fazla önünüzü görmeden risk almamaya çalışın. Derim ben size. Aynı zamanda burada Uranüs ve Plüton'un da bu yeni aya güzel kontakları var. Bu bağlamda bakacak olursak aslında yine sizin kendi gücünüz, kendi değişebilme, güncellenebilme kabiliyetinizin önemli olacağını gözlemliyoruz. Bununla beraber bakıldığı zaman 9. evden Plüton'un desteği, inançlarınızın ve hedeflerinizin, yaşam amacınızın sizi güçlü tuttuğunu, ayakta tuttuğunu da ifade etmek mümkün gibi gözükmekte. Evet 29 Eylül'e geldiğimizde ise Venüs'ün terazi burcu geçişi başlayacak. Venüs'ün terazi burcuna geçişi özellikle Ekim ayı itibariyle günlük hayatınızı biraz daha yoluna koyacak. Belki yeni bir işe gireceksiniz. Belki sağlığınızla alakalı güzel gelişmeler olacak. Kendinize daha çok bakmaya başlayacaksınız. Belki size günlük hayatınızda yardımcı ve destek olacak insanlarla karşı karşıya kalacaksınız. Ve artık biraz daha organize, biraz daha düzenli bir şekilde yola devam ediyor olacaksınız sevgili boğa burçları. Evet, Eylül ayı yorumları bu şekildeydi. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram adresinden takip edebileceğiniz gibi danışmanlık ve iletişim için yine Instagram opikus adresinden veya opikusastroloji.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.